Müzeler her zaman artık hayatta olmayan sanatçılarla doludur. Modern arkeoloji fikri çok hoşuma gidiyor. Yani kafa taslarını alıp onları sprey boyayla boyadığımda ortaya oldukça modern bir sanat eseri çıktığını düşünüyorum. Böyle güzel bir parça, bulunduğu yerle oldukça uyumlu görünüyor. Ama aynı zamanda buraya ait olmadığı fikrini de veriyor. Cevap arayan bir sürü soru var ve bu da onlardan biri. Bence kafatası çok önemli bir sembol. Sorduğunuz hiçbir soruyu kendi başına cevaplayamamasının yanı sıra, sevdiğiniz birinin kafatasına dokunduğunuzda onunla alakalı bir şey de hissetmezsiniz. Peki nasıl görünüyor? Harika, değil mi? Gerçekten harika. Bir kafatasını süslemek umut ve iyimsellikle özdeşleştirilebilir. Ölüm gibi hoşlanılmayan bir şeyin daha hoşa giden bir şey olmasını sağlamak son derece anlamsız. British Museum'da Maya ve Azteklere ait kafataslarını gördüm. Kafatasları, Azteklerin de içinde bulunduğu Mezo-Amerikan kültürlerin değişmez bir parçasıdır. Sembolik değeri gerçekten çok güçlüdür. Hem ölümü simgeler, hem de yaşamı ima ederler. Kafatasına bakmak ve ölüm hakkında düşünmek, yaşam ve onun ayrılmaz bir parçası olan ölüm hakkındaki bilinmeyenlerle başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Aydınlanma mı? Çok severim.